Herkese merhabalar. Ben Asret. Topluma hizmet dersi kapsamında gönüllü olarak bulunduğum ve beni farklı yolculuklara çıkaran BT Derneği ile olan serüvenimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha öncesinde gönüllülük adı altında başka bir projede hiç bulunmamıştım. Bu benim ilk deneyimim olacaktı. Derneğin kapsamı bölümümle de ilgili olduğu için bu tercihi yaptım. İlk olarak bir hafta içerisinde bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlik öğrencilere yapay zekayı tanıtmak ve onlara bu konu hakkında motivasyon sağlamaktı. Etkinliğimizde öğrencilerin yapay zeka kullanarak Türk büyüklerini öğrenmelerini sağladık. Öğrenciler etkinlik sürecine çok fazla ilgi ve istekliydiler. Onların bu heyecanı beni de oldukça mutlu etmişti. Ve motivasyonumu arttırmıştı. Aynı zamanda öğretmenlerinin de onları böyle bir etkinliğe dahil etmeleri oldukça değerli bir hareket olmuştu. Bir sonraki etkinliğimiz ise öğretmen ve öğrenci grupları ile yaptığımız yapay zeka öğrenimi ve kullanım alanları ile ilgili bir etkinlik oldu. Bu etkinlikte öğretmenlerden çok öğrencilerde daha çok motivasyon ve heves olduğunu gördüm. Bu da beni oldukça mutlandırdı. Öğrencilerin teknolojiyi bu kadar sevmesi ve teknolojiyle iç içe olmaları gerçekten çok güzel ve heyecan vericiydi. BT Derneği sayesinde öğrencilere ve öğretmenlere ulaşıp onlara bir şeyler öğretebilmek beni çok mutlu etti. Böyle bir faaliyete dahil olmak ve insanlara karşılık beklemeden fayda sağlamak çok farklı ve güzel bir his. Herkesin böyle bir duyguyu tatmasını çok isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.